dönüşü olsun hedefler sayılı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun nasıl başlıyor çok heyecanlandım bir röportaj yapıyorum. Eyvallah, teşekkürler. Çocukluğumdan beri izlediğim, keyif aldığım, biraz önce de tam yaşını öğrendim. Seni saygınlarla Eyvallah. beraberiz. Muhteşem bir spor kompleksine sahip oldum. Evet. Benim çocukluğumda Ankara'da özsekim bilardo vardı, evet, birkaç aynen. tane bilardo salonu vardı. Aynen. Orada gidip kalarımız oyun oynadığımız bir spordu hı hı. ama şimdi uluslararası spor kompleksine sahip evet. olimpiyatı aday bir branş var. Evet. Ve akla ilk gelenesiniz sizsiniz. Eyvallah, Nasıl, teşekkür ne ederim. düşünüyorsunuz? E, tabii az evvel de duygularımı biraz anlattım. Yani böyle bir kompleksin bilardoya kazandırılması çok önemli. Yani sadece ülke için değil, uluslararası aranada da bence çok önemli bir kompleks. E, burada çeşitli şampiyonlar yaşayacağız. E, belki önümüzdeki jenerasyondan yetişen ve burada başarılar kazanan çok arkadaşımız olacak. Ben de yetişebildiğim kadar ben de bir şeyler tabii kazanmaya çalışacağım hala taş gibi oynuyorum yani onda bir sıkıntı yok, yok, yok ama şöyle tabi heyecan verici bir şey bilardonun dünüyle karşılaştırdığınızda çok önemli bir adım yani dün kahvelerde hatta spor dalı bile olarak anılmayan sporun bugün Türkiye'de nereye geldiğini görüyoruz sadece kompleks anlamında değil oyuncuların gücü anlamında da nereye geldiğini görüyoruz. Bu çok e, sevindirici bir şey. Ben çok mutlu oldum tabii ki böyle bir tesisin kazandırılmasından. E, umarım e, dediğim gibi bir sürü başarıya imza atarız burada. Şimdi buranın hep güzelliklerinden bahsediyoruz evet. da siz sporcu olarak tesis nasıl değerlendiriyorsunuz? Eksizlik çok fazla göremedim. Bir tek ışıkla ilgili bir konuştuk. Işığı biraz daha e, masaya uygun hale getirmek gerektiğiyle ilgili konuştuk. Onun dışında şu ana kadar gördüğüm kadarıyla bir eksik gedik yok. Gayet güzel soyumu odaları, her şey dört dörtlük yapılmış vaziyette. Bir de tabii mutlaka bir takım eksikler çıkacaktır. Öyle eksikler çıktıkça da e, düzeltilecektir diye düşünüyorum. Çünkü yeni bir tesis sonuçta. Ama dediğim gibi yani çok mutlu olduk cami olarak. Bilardo'nun dünü bugünü, ha Bilardo salonları hala devam edecektir çalışmasına. E, orada insanlar Bilardo'yla belki ilk defa tanışacak. Sonrasında spor olarak bu işi ciddiye alıp, tesislerde gelip oynayacak, ilinde belki gidip e, lisans çıkaracak. Ama ilk başta tabi bilardo salonlarında başlıyor her şey, e, oraları da yermemek lazım, e, o da bir ülkemizin bir gerçeği yani. Şimdi o gerçekte bir şey var, hı. ben Eurosport'un sıkı izleyicilerinden bir tanesiyim, hı hı. Tam Fransa bisiklet turu başladığı hı hı. zaman snooker turnuvaları beraber başlar, hı hı. Fransa bisiklet turunu bırakıp snooker'a geçer Eurosport, evet, evet. bu kadar büyük bir branş var aslında. Evet. Galiba da dünyanın en çok izlenen branşlarından Evet, evet. bizde niye yok? E, snooker bizim bu bölgede yani bu topraklarda çok bilinen bir şey değil. E, kaldı ki aslında Sunuker İngiltere menşeili ve İngiltere'nin e, zamanda sömürge olarak e, bulunduğu ülkelerde popüler. Ama dünyada popülerliğine bakarsanız aslında Türkiye'de bilindiği adıyla Amerikan bilardosu yani delikli bilardo dedikleri e, orijinal adı pool olan branştır aslında dünyada en çok oynanan ve izlenen. Fakat orada çok ciddi bir tanıtım meselesi var. Eurosport işin içinde, Matchroom diye bir firma var ki bu firma işte masa tenisini, dartı, aynı zamanda sunu kırıp parlatan çok önemli bir firma. Bunlar çünkü alıp bir sporu tabiri neyse dipten yukarıya çeken anlaşa sahip firmalar. Onun sayesinde bu kadar biliniyor. Yoksa diğer branşlarda dünyada hiç küçümsenmeyecek kadar seyrediliyor yani mesela. Kore'de kimse snooker bilmez evet. ama Kore'de ben yolda yürüyemem yani herkes tanır, öyle de bir şey var. Vallahi Ankara'da da inşallah yolda yürüyemeyecek Yo, hali Ya Türkiye'de tabii tanınıyorum ama Kore'deki başka bir şey çünkü televizyonlar ben orada yaşamasam bile sürekli benim maçlarım veriyor. Sürekli başka bilardocu arkadaşlarım yani beni tanıyorlar derken sadece beni tanıyorlar anlamında söylemiyorum. Yani 3 bant bilardonun ne kadar popüler olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sanchez'i gördüğünde yolda tanıyor, herkesi ismiyle biliyor, tanıyor. Ee, o yüzden e, sadece snooker'dan ibaret değil yani dünyada bilardo. Eurosport'un ve iyi pazarlamanın bir ürünüdür tabi bu. Semih Saygın artık Ankara'da yaptık diyebilir miyiz? Ben zaten gençliğimi Ankara'da geçirmiş bir insanım. 80'lerde ben Ankara'da başladım bilardo'ya. Ya Adapazan'da başladım ama hı hı. esas Ankara'ya gelişim benim. 1980 e, yılında geldim ilk Ankara'ya ablamların yanına. E, o zaman işte şeye giderdim Esat dört yolda üsttekine giderdim Aynı tabii, tabii, aynen yaşımızda çok fazla oldu. belki sizinle karşılık sizi izlemiş olabilir Ben bahsettiğim bilmiyorum. yıl 1980 e oralara giderdim e, ve kimse beni tanımazdı tabi ama işte iyi oynuyor falan, bakla, falan derlerdi böyle bakla. ne biçim oynuyorlar <gülüyor> bu bebe falan derlerdi benim için Öyle öyle geliştirdikten sonra tabii zaten herkes tanıdı Ankara'da da ben Ankara'da çok zaman geçirdim yani. Ama artık daha fazla geçeceksiniz. E öyle gibi öyle gibi evet aynen. Ankaralılar da Semih abimizi canlı canlı izlemek istiyorlarsa evet. artık bir tesis var burada. İnşallah yani son, son birkaç sene bak ona göre. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah bir daha geldiğinizde detaylı. İnşallah. Güzel bir röportaj yapalım. İnşallah. Size. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zerdoğan'ı Oooo gidiyorlar. Bu, gidiyor. bu evet, acı kendinden daha <gülüyor> başlasın. 1980'li yılların başında Bilardo'ya başlamış biriyim. Benim Bilardo'ya başladığım dönemde federasyonumuz yoktu. Federasyon kuruldu. Sonra ben federasyonla birlikte dünya çapında birçok başarılar kazandım. Ee, ve devamında birçok arkadaşım, Bilardo'nun başka branşlarında da dünya çapında başarılar kazandılar. Ve Türkiye gerçekten bugün dünyada Bilardo denince söz sahibi bir ülke haline geldi. E, fakat hayalle bile edemeyeceğimiz çok önemli bir tesis kazandık. Hakikaten Bilardo için sadece Türkiye anlamında değil, dünya çapında da çok bir başarı. Ben burada emeği geçen herkese, Bilardo'cu arkadaşlarım ve sporcular adına teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir hamle bu. Belki bundan 15 yıl sonra başka bir şey konuşacağız. Ben de Bilardo'yu bırakmış bir olarak gelip burada seyredeceğim. Hala oynuyorum, biraz idare ederim birkaç sene daha. <gülüyor> ama e, hakikaten çok önemli bir şeyin imza attığınızın altını çizmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, Karanlık bir görüntü var ama apaydınlık salon var. Evet. Başkanım bu yukarıdan... Maçı izlediğimiz en güzel salon senin salonunda. Şimdi senin salondan daha güzelini yapmışlar. Ellerine sağlık. <gülüyor> çok gurur duyduk, çok mutlu olduk. Ben de Ersan kardeşime, sevgili başkanımın bu açılış günde davetine icabet ettik. Ve bu güzel tesisin açılışında bir arada olmaktan dolayı da son derece mutlu olduk. Tabi bu arada bir emek gerekli Bu tabii emek var. Burada bu süreçte, bu emekte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Türk sporuna ilçemize ilimize Türk e, ülkemize ve milletimize böyle güzel bir tesis kazandırıldı e, Bence harika olmuş e, tebrik ediyorum kutluyorum e, başta Sayın bakanımız e, spor bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasaboğlu Beyefendi'ye. Ee, hele hele Toto e, Başkanı Bünyamin Bey'e, başkanımıza, e, Gölbaşı Başkanımıza burada herkesin birleştiği bir emek var. Bu emeğin karşılığında da böyle bir güzel tesis kazandırıldı. Bugün insanlar bugün var, yarın yok. Ama burada kalıcı olmasın. Bu tesisin Türk sporuna kazandırılması kadar güzel bir şey olamaz. Tabii biz voleybol olarak da biz bir tesis kazandırdık. Biz bu e, süreçte, bu tesislerinde en büyük faydasını gören bir branşız biz. Bu konuda da e, devletimizin desteği olmadan bunları zaten yapamayız. E, burada da çok güzel bir destek verilmiş ve çok e, güzel bir tesis hayata geçirilmiş. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanım voleybol bu işte bir model oldu aslında. Federasyon binası, salonlar, hatta sizinkinde ilave eden oteli. Ardından hep o federasyonu yaptığı şimdi e, da var. Satranç Federasyonu'nun binası aynı şekil. Bunun başlatanı voleybol federasyonu oldu ama ve çok da güzel bir model olduğunu koydu hem başarılarıyla hem vizyonuyla. Yanlış mı düşünüyorum? Başlatanı demeyelim de hedef olmayalım yani. <gülüyor> böyle demeyelim ama e, her branşında böyle bir tesis kazanması çok daha güzel olur. Ama e, sadece federasyonlar değil ülke geneline baktığımızda bugün e, tesis anlamında Türkiye çok tarihi bir aşama içinde. Tarihi bir ee, tesis zenginliği içinde ben yıllardır beni tanıyorsun ki ben yıllardır Türk Sporu'nun çeşitli branşlarında görev yapıyordum. Toprak sahada antrenman yapmak için sıraya giriyorduk bir hafta önceden. Anıttepe'nin sahasında bir petrol ofisi takımının antrenmanı yapması için ki Sakıp Özberk hoca da o Aynen zaman bizde hocaydı. Yani biz burada sıraya giriyorduk. Bugün değil toprak sahanın yanından geçmiyoruz. Artık her yerde tesisler, sentetik, çim sahalar sentetik. sentetik beğenmiyoruz sentetiği beğenmiyoruz. Artık normal şim. Yani burada bu ülkenin bu gerçeklerini konuşmak lazım, söylemek lazım. Böyle bir tesis hamlesi, böyle bir tesis e, kazandırılması bu ülkeye mu muhteşem bir şey. Ben tekrar ediyorum, dünden bugüne kim demeyi geçtiyse herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii burada da en büyük e, gayreti ve ekonomik desteği devletimiz veriyor ve Spor Totoğ burada bir model oldu, bir öncülük oldu. Bugün hangi ile gitsek, hangi ilçeye gitsek, hangi e, mahalleye gitsek hep böyle tesis zengini oldu. E, bu tesis zengini ne oluyor? Bu tesis zenginini aktif kullanmak lazım. E, bu aktif gençleri burada yetiştirmek lazım. E, bunu e, sağlarsak tesis bir anlamı oluyor. Tabii tesis yapıp da kullanmıyorsak hiçbir anlamı olmaz. Ama Biz hiç bitmeyen 360 gün turnuva olacak. Bugün Neyse, ben ben açılışta sayın başkanın belediye başkanına söylediği bir şey çok hoşuma gitti. Bu ilçede e, bir otel e, elçiye zeval olmaz dedi. Evet. Bir otel ihtiyacı olduğunu söyledi. Ki ben katılıyorum sonuna kadar. Evet burada bugün ve 365 gün 300 gün mutlaka bizden e, destek alacağınızı ve garantisini veriyoruz evet. dedi ki bu bu güzel bir işbirliği, güzel bir dayanışma. Otel'de işte benzer bir yani matlasın evet matlasın. bizim de mesela otellerde kulüplerimiz bu konuda çok rahat ediyor. İzmir'e gittiğinde, İstanbul'a gittiğinde, Ankara'da oynadığında takımlar ulaşım problemi yaşanıyor. Yukarıda kalıyor, altta fitness'ını yapıyor, antrenman salonu, maç salonunda antrenmanını yapıyor. Maçını oynuyor, tekrar e, iline dönüyor. E, i̇nşallah, inşallah... Ee, bütün federasyonlarımız böyle tesislere kavuşur diyorum. Allah biraz önce bir duyum aldım ben. Bilardo oynasak ben Ersen Başkan'ı yenerim diyorsunuz. Yok ben öyle bir iddiam yok. Ben haddimi bilirim. Oynar mıydınız Voleybol oynarsak mı? belki bil, bilmem. Voleybol oynarsak Ersen Başkan'la bu cümleyi <gülüyor> kullanabilirim ama Bilardo'da böyle bir cümle kullanma Sayın Bakanım da söyledi. Sen de Bilardo oynayacaksın Dedim ki başkandan ben dedim artık başkan bize öğretecek. Var mı yani başka Bilardo Bizim sporun amatörünün amatörüdür <gülüyor> yani. Bizim Bilardo gençliğimiz. <gülüyor> Böyledir yani. Vallahi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.